Sayın kardeşlerim, sayın dostlarım, hepinizi en yakın frovuna beklerim. Hepinizi merhaba yeniden çılgın Heparı bir Woman squat'la sizlerin karşısındayız. Umarım eğlenceniz, keyfiniz yerindedir. Kardeşim kimse buraya atlamadı mı ya? Abi bak yemin ediyorum kim açtır Girişimi yaptım. Ekran kaydımı açtım. Yarım 1 iki saatim gitti. Hala bir kişi buraya atlamıyor ya. Abi bende full maç bot çıkıyor. Bot şu anda bot. Fatih kasanlar için çok iyi. Ya da kad kadem de düşük değil ya. O M700 işaretli şöyle iki tane var ya. Onda. Beni bırakın artık. Beni bırakın artık. Hala kademem onda. Hala bile adamlar atlamıyor. O yüzden öleceğim ben. Yapacak bir şey yok. Öldür öldür sen de beni öldür Abi en iyisini atalım biliyor musun? Şu Livik gizemliği atalım Lütfen artık bunda bot çıkmasın Bakın vallahi şu bak radar var ya Bak buraya atlıyorum yemin etmem lazım ama Buraya atlıyorum adam atlar Atlar atlamazsa yapacak hiçbir şey yok Ama bir sıkıntı var benim bilgisayar kasıyor ya Şimdi adam fazla gelirse ne yapacağız Evet bakıyoruz abi Şu anlık kimse gözük. Bak bir kişi var bir Allah be Oğlum nereye atladım ben ya bak Şu anda bir kişi oy oy oy, oy. Bu sefer abi bu sefer maç çıkacak bak bilgisayar kasmasın M4'ümü de aldım bak bu sefer kasmasın her şey okay. ki 2 M4 devam ke Bak bak ayak sesini aldım ayak sesini aldım gel Başka var mı başka arkadan sıkma Bak tam da gıcıklık bana eksi 2 veriyor ya. Teşekkür <gülüyor> ediyorum PUBG Mobile. Evet arkadaşlar bu sefer sakin. Bak buraya atlıyorum. Firavun'a özel, PUBG Mobile'a özel. Böyle PUBG ile güzel bir video çıkartacağız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlarım. Bu sefer sakinim abi. Hep sinirliyiz. Hep, hep kötü gidiyor. Bu sefer sakinim. Buraya atlıyorum abi. Sakin bir şekilde. Bu sefer yargımızı dağıtacağız. Oo Şimdi atlıyorum. Herkes buraya atlayacak. Silahımı alacağım. Bilgisayarda kasmayacak. Oo Gel şuradan. UMP. Severim. Severim. Çok severim. Bu sefer ne olursa olsun. Bak adamlar atlamadı. Ne olursa olsun. lootumu yapacağım. Adamların içinden geçeceğim. Bak şu ismi gördüm ya. Burada demek ki gerçek adamlar var. Hiç bot yok. Bak. Bak. Sesler de geliyor. Sesler de geliyor. Sanki biraz. Biraz gaza geldik ama dikkatli oynamam lazım. Bak şurada bir kişi hemen rushlamayacağım. Çünkü bunlar takım bak. Mesela şuradakini alabiliriz. Bu kaçtı. Sağdakine dikkat edeceğim. Buradakini alayım ben. Şuradakiler bitti herhalde. 3 kişi oradaydı. Bir kişi burada olması lazım. Sakin bir şekilde. Şu ağaç arkasında bekleyeyim. Dur raşlayacağım. yapacak hiçbir şey yok. Göster bakayım. Burada da. ha. Bak şimdi bak. Burada beni bekliyor burada. Ulan ben yer miyim be? Bak bak. Bekle. Bak bak burada bekle. Allah Allah. Abi ben niye youtuber'lar gibi böyle rush atayım? Böyle adam ölsün hemen önümde. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bırakıyorum. Bunu editini yapacağım, atacağım. Söz veriyorum diğer maç biraz sadece grafiği düşüreceğim. Güzel FPS. Bir bugün arkadaşlar çok sıcak burası. Bir de yanıyorum. Bak yüzüm siyah olmuş zaten. Bu sefer burada bitsin. Kusura bakmayın diğer videoda görüşmek üzere diğer videoda yargı dağıtacağım. Bu arada güzel çekleri sizin karşısında olacağım. Ama sadece biraz e, böyle ne bileyim biraz kendime gelmem lazım. Bu dönemlerde biraz canım sıkkın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir de bize dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.